Diğer seçenekler Herkese merhabalar değerli arkadaşlar Bugün Yine bir video ile birlikteyiz Bugünkü videomuzun konusu Yine Lokvendo TTS Geçen videolarımda Lokvendo TTS'nin modifiye edilmiş Bir versiyonunu bulduğumu Hatta daha doğrusu Yeni versiyonunu bulup Modifiye ettiğimi söylemiştim Ama o versiyonla alakalı e, bazı geri bildirimler aldım. E, uygulamanın bazı telefonlarda play Protect'i kapatmadan yüklenemediğini e, <gülüyor> Bazı telefonlarda çalışmadığını e, yani Buna benzer bildirimler aldım ama Play Protect için şunu söyleyebilirim: Play Protect'te kapatıp uygulamayı yükledikten sonra Play Protect'te yeniden açabilirsiniz. Açtığınızda Play Protect uygulamayı tehlikeli ya da zararlı bir uygulama olarak görmeyecektir. Ben de bu yeni versiyonun modifikasyonsuz halini oluşturdum. Ee, yalnız yeni versiyon modifikasyonsuz olarak e, Türkçe dilini ve Türkçe dilindeki sesleri desteklemiyordu. Yaptığım bazı modifikasyonlar var ama çok ciddi modifikasyonlar değil bunlar. Birisi e, Türkçe dilini ve Türkçe dilindeki sesleri görmesini sağlayacak bir modifikasyon. Diğeri de ayarlarındaki bazı sözcükleri değiştirdim. Ee, bir de uygulamanın metin okuma ayarlarını güncel Android sürümümüzün metin okuma ayarlarına göre dizayn ettim. Onun haricinde herhangi bir modifikasyon yapmadım. Şimdi <gülüyor> ee, geçelim. Lokuendo TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak ayarlayalım ve bakalım neler varmış. ekranın başından başlayarak oku sonraki öğeden başlayarak oku son söylenen ifadeyi kopyalı son söylenen ifadeyi harf harf kodla son söylenen ifadeyi tekrarla ekranda ara ekranı gizli Taltback ayarlı metin okuma ayarlı metin okuma etkinleştirmek metin okuma tercih edilen motor Svvf 1 6 Tercih edilen motor, radyo düğmesi seçili değil Dokundor TTL, dikkat, tamam Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir Dokundor TTL motorundan gelmektedir Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkileştirilsin dikkat. tamam Tercih edilen motor, lukvendo TTS kullanılıyor Metin okuma. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Evet, Lokvendo TTS'yi seçtim. Ayarlarına girelim. Ayarlar. Lokvendo TTS seçenekleri 12 öğeden bir tanesi gösteriliyor. Ee, uygulamanın teması siyah beyaz olmuştu. Yani genel tema siyah. Açılır pencerelerin teması beyaz olmuştu versiyonda onu yapmadım. Hiçbir modifikasyon uygulamadım. O yüzden burada da siyah gibi görünüyor ama ekrana biraz daha yakınlaştığımızda çok hafif bir e, mavi var ekranda. Mavi renge biraz benziyor. Biraz kahve rengine benziyor falan. Hani şey gibi voca ses motorunun ee, uygulama temasında olduğu gibi renkleri falan hep aynı bakalım mevcut Lokland'ı versiyonu 9.3.9 ve 1 6 en son sürüm teader devre dışı Lokvendo TTS motorunun ses yerlerini burada yapılandırabilirsiniz Trader devre dışı Bursa Yeelight 10 bu seçenek Lokvendo TTS seslerinin ton seviyesi ağırlığını kontrol eder Etkinleştirmek için iki kez dokunun, konuşma hızı çarpını bu Luquendo TTS semtifleyicilerinin konuşma hızı ayarını denetler, etkinleştirmek için iki kez dokunun, ses cinsiyeti Luquendo TTS semtifleyicilerinin ses cinsiyeti ayarlarını, bu seçeneği kullanarak kontrol edebilirsiniz. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses verileri klasörü. Stragi emulatet 0 lo, lokuylox. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma, dil ve telaffuz günlüğü devre dışı bırakıldı. Kapalı. Onay kutusu işaretli değil. 12 öğeden 2, 7 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Luquendo TTS, ses veri dosyalarını indirin ve yükleyin, veader, devre dışı, 12 öğeden 5-12 arasındakiler gösteriliyor. Ses verilerini internetten indirin, kurun ve yükleyin. Luquendo TTS, seslerini indir ve yükle. Etkinleştirmek için iki kez dokunun, diye göre ses seç. Luquendo TTS, için mevcut diller ve sesler, veader, devre dışı, Türkçe, Türkçe tur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Burası aynı. Okuma, Çok fazla değişen bir şey yok. kullan. 2 bölü Sadece bazı dizinlerin isimlerini birazcık değiştirdim. Bir de uygulamanın Türkçe dilindeki sesleri görmesini sağladım. Son olarak uygulama, e, uygulamanın metin okuma ayarlarını güncel Android sürümünün metin okuma ayarlarına göre e, dizayn ettim. Başka bir modifikasyonumuz yok. <gülüyor> metin dizisi kapatıldı. Bir örneği iki tanesi gösteriliyor. Uygulamanın durduruldu hatası vermesini azaltmaya çalıştım. O Türkçe Türkiye yazan yerdeki kararsızlıkları hala gideremediğim için ve onu gidermenin herhangi bir yolunda bulamadığım için e, oraya çok müdahale edemedim ama e, yine de bir şeyler yapmaya çalıştım ama tam sorunu bulamadım. Bu kararsızlığı neyin tetiklediğini bulamadım. Uygulamanın içini didik didik ettim ama yok. Maalesef buna neyin sebebiyet verdiğini, neyin tetiklediğini bulamadım. Uygulamanın sözlük dosyasına çok fazla bir müdahalede bulunamadım. Hatta hiç müdahale edemedim. Çünkü sözlük dosyası APK üzerinden müdahale edilemiyor. Çünkü APK dosyası üzerinden müdahale edilecek bir Dosya değil. Ses motoru sözlük dosyasını nereden kontrol ediyor onu da bilmiyorum. Bulamadım. Bulsaydım onu da kontrol ederdim ama sözlük dosyasını farklı uygulamalarla açıp içindeki ifadeleri görmeye çalıştım ama maalesef benim hakkından gelebileceğim düzeyde basit ve kolay bir iş değil. O sözlük dosyasını düzenlemek. Bu Modifikasyonsuz versiyonun da indirme adresini bu videonun altına bırakacağım. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.